Selam. Dikkat mı Sokakta lan de. Az daha şiği korumasa clipper spamlanacak içeride. Hugo mu yapıyor lan? Be. Adının Hugo olduğundan emin değilim. Hugo, Hugo. <tıklı> <tıklı> e <tıklı> Hugo da değil ama bilemedim. Yani Nealesi. Ülkeyi kim koruyor lan bütün askerler buradaysa? Vatanı kim koruyor askerler buradaysa değil mi? Evet bütün askerler o mekle de ülkeyi kim koruyor? Ben mi anlamadım. Sen 31ci misin? Hayır. Hayır. Sen de öyle bakınca Sevim Jones'sin zannettim de. Buna gülmem mi gerekiyor? Dofilideyiz ee, Şimdi ee, Şimdi Hikaye bak yazdır mısın? Hikaye bak yazdır Hı? Hikaye bak değil Hikaye bak değil Hikaye bak değil Hiii bir palyaço e, bir varmış bir palyaço bütün ağlayanları güldürürmüş Bunlar sonra birisi sonra yoğun bir ağlamış şikayetiyle doktora, doktora, doktora gitmiş Doktor, doktor demiş ki top palyaçoyu, palyaçoyu bul palyaçoyu Adam da, bul. da demiş o palyaço benim Tamam. Neyse. Hayır. Evet, şimdi sana bir bilmece. Asık yer kılıç Nedir bu? Ne mi sapıksın yoksa? Hayır. Böyle mi İnanayım görmüyorum? Mi? İnanayım mı? Ee <gülüyor> inanabilirsin inanabilirsin. Bu amcalarına Allah belasını versin. İlk dua olur Cimera e vereceğim. Cimer e vereceğim, ya. vereceğim ne? Ben cimeri bilmiyor musun? Cimeri bilmiyor musun? Cimer ne be? Ya bir şey ya diyeyim, mi? bir şey diyeyim. mi? Acayip yankı yapıyor. Acayip yankı yapıyor. Lütfen git ve kendine ve kendine kendine bir, bir, bir kulaklık al. Lütfen git ve kendine kendine bir kulaklık da al. Fakirlere eğer yok burada. <Gülüyor> Rezillik. Biraz geç gelmesini umut etmiştim. Komik seni. Üçkün aranı. geliyor ya Aga herkes manyak Evet. Evet herkes manyak burada ya. Amca gelmiş de ders mi çalışıyorsun? Ne? Ne yapıyor gibi görünüyorum ona koyayım ben ya? Az önce hiç istemeyeceğim şeyler yaşadım. Benim psikolojim nasıl kaldıracak bunu? Esse dinlemek zorunda mıyım? Yatağı mı hallediyorsun lan? <Gülüyor> Seni tanıyorum ben. Sen benim yan komşumsun. Be, tutturamadın. Tutturdum Allah. Hayır, değil mi yan komşusun falan? Evet, <Gülüyor> ben senin yan komşun. Bir melodi kaçağı da dinleyelim. Ne çalayım peki? Ne biliyorsan. Mevkof çalacağım. Ne biliyorsan. <Gülüyor> Ben bildiğimden çalsam daha güzel olacak sanırım. Sen <Gülüyor> hey man, I will doing a music show for you. lan. Uh, I deserve a slap for you man. Uh, hi man, gotcha. I will uh, doing a music show for you. You wanna this? müzik <gülüyor> anlat uh, Wait for a I will um play a Chia Bella. Tamam, tamam. MÜZİK MÜZİK MÜZİK MÜZİK MÜZİK MÜZİK MÜZİK MÜZİK Bak şimdi He. Parmaklarını böyle yap, ellerini böyle yap Geçir birbirine böyle Tut Böyle yap aynı Alan 10 saniye bekle şimdi böyle. Sayıyorum ona kadar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Şimdi açmaya çalış ellerini çekerek. Açıyorum ya lan. <gülüyor> <gülüyor> Dedem mi çünkü kötü günümde yanımda değildiniz Gerildiniz her geçen gün ama görüp de siz rap müzikte geliştikçe bak kıskanıp delilirsiniz Piç Ey Ey Kanka makine biraz sıkıntılı ya bunu temizlemek gerekiyor Bir bez getirirsen. sen Hadi sıkıntı dağ BG ortamı sarktıra